Akrep Burcu Erkeği Özellikleri Akrep Burcu Erkeği özellikle arzulu ve son derece istekli yapısıyla dikkat çeker. Bir şeyi yapmak isterse büyük bir heyecan ile peşinden gider. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye ve keşf keşfetmeye isteklidir. Elde etmek istediğini mutlaka elde eder. Buna kararlı olmaları da destek çıkar bu konuya. Kararlı olmalarından dolayı onları yolundan çevirmek oldukça zor bir durumdur. Akrep Burcu erkeğinin son derece duygusal olduğunu belirtmekte fayda vardır. Dışarıdan bakıldığında bu durum tersini gösterebilir. Ancak iş dünyalarında bu durum bambaşkadır. Dışarıdan bakıldığında son derece neşeli, eğlenmeyi seven ve yerinde duramayan bir görünüme sahiptir. Ancak iş dünyalarında daima karamsar olduklarını söylesek yarılmış olmayız. Akrep Burcu erkeğinin zaman zaman romantik olduğunu kabul etmemiz gerekir. Akrep Burcu erkeği her zaman duyarlı, davranışlar sergiler. Onların umursamaz ve düşüncesiz olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olur. Çoğu insan akrep burcunu duyduğunda çekingenlik ile yaklaşır. Belki de bu durum akrep adının barındırdığı güçten kaynaklanıyor olabilir. Ancak tanıdıklarında biraz olsun yanıldıklarını görürler. Akrep burcu erkeği hayatı daima zevki yaşamak ister. Daima güzel tarafını görmek ve zevkini çıkarmak ister. Hal böyle olunca insanları eğlendiren, neşe veren ve mutlu eden yönleriyle dikkat çekerler. Yine de belirttiğimiz gibi iş dünyasında kağımsar, karamsar olduklarını unutmamak gerekir. Kendilerine zevk veren, gözlerine güzel görünen her şeye karşı düşkünlükleri vardır. Akrep burcu erkeği insanlara şüpheci yaklaşımları ile dikkat çeker. Hemen her şeye ve herkese karşı yaklaşımları bu yöndedir. Kimseye kolay bir şekilde güvendiğini görmek neredeyse imkansız bir durumdur. Akrep burcu erkeği eleştiride bulunmaktan hoşlanır ancak insanların kendisini eleştirmesinden nefret eder. Yine de Akrep Burcu erkeğinin son derece açık sözlü ve güvenilir bir erkek olduğunu belirtmek gerekir. Akrep Burcu erkeği özgür olmak ister. Kısıtlanmak ona göre değildir. Ona istiyorsa onu yapmalı ve dilediği gibi yaşamalıdır. Özgürlük Akrep Burcu erkeği için çok çok önemlidir. Özgür olduğunu hissederse mutlu ve neşeli olur. Aksi halde sinirlenir ve huzursuz bir karaktere dönüşebilir. Akrep Burcu erkeğinin son derece etkili bir bakışı, ...ve bakışları vardır. Bakışlarıyla insanları etkisini altına almasını çok iyi bilir. Aslında bakışlarıyla duygu ve düşüncelerini aktarmayı da tercih eder. Gözlerinde birçok anlam vardır. Akrep Burcu erkeği genel olarak yumuşak huylu insanlar ile anlaşamaz. Yumuşak huylu insanlar da onunla. Akrep Burcu erkeğini kimse hafife almak gibi bir hata aman yapmasın. Akrep Burcu erkeğine karşı her zaman dürüst ve açık sözlü olunmalıdır. Asla belirsizlikten hoşlanmaz. Daima ya kapalı, ya da açık olunmalıdır, ikisinin arası olunmamalıdır. İnce farklılıklar akrep burcu erkeğine göre değildir. Akrep burcu erkeği çevresindeki her insanı kolaylıkla çözebilir. Ondan bir şey saklamak ya da gizlemek bu nedenle iyi bir davranış değildir. Yorumlama ve analiz etme yeteneği daima üst düzeydedir. İnsanların nasıl bir karaktere sahip olduğunu, neler düşündüğünü anlayabilir. Akrep burcu erkeği için dostları gerçekten önemlidir. Arkadaşlarını özenle seçer. Her gezi dostu yapmaz. Zaten çok zor güvendiğini belirtmiştik. Fedakar bir dost olduğunu söylemek gerekir. Akrep burcu erkeği ev hayatının çok düşkün olmasa da gereği, e, gerekli değeri verir. Ev hayatının ve ailenin ne kadar önemli olduğunu farkındadır ve ona göre davranır. Özellikle annesine aşırı düşkün olduğunu söylemek gerekir. Ancak sosyal olarak hareketli bir hayata sahiptir. Daima dışarıda gezer ve arkadaşlar ile vakit geçirmeyi tercih eder. Eğlenmesini iyi bilir. Akrep Burcu erkeği aşk hayatında dayanılmaz bir etkiye sahiptir. Kadınların kolay kolay ona karşı koyamadığını söylemek gerekir. Çekici ve gizemli karakteriyle son derece ilgi çeker. Akrep Burcu erkeği uzun ilişkiler kurmaktan yana değildir. Aşık olmaları, olmadıkları sürece bu durum asla değişmez. Her birlikteliğini kısa vadeli olsun diye kurar. Aslında bunun nedeni akrep burcu erkeğinin yara almak istememesidir. Akrep burcu erkeği aşık olduğunda sadık ve uzun vadeli bir ilişki gerçekleştirir. Partnerini mutlu etmek için elinden geleni yapar. Ayrıca aşık olduğunda aşırı derecede kısıtlayıcı ve kıskanç olduğunu söylemek gerekir. Birlikteliğinde partneriyle ile her şeyi yaşamak ister. Fiziksel ilişki istediği üst seviyede olan akrep burcu erkeği bu tarz davranışları partnerinden de bekler. Aslında bu konuda da dayanılmaz çekim güçleri olduğunu belirtmek gerekir. Akrep burcunun olumlu özellikleri arasında sadık ve gerçekçi olması en dikkat çekici özelliğidir. Yaratıcı olmasını bilir, tutkulu, karizmatik ve enerjili bir erkektir. Kararlıdır ve kolay kolay değiştirmez. Sorumluluklarının farkındadır ve onlardan kaçmaz. Tutkulu, amansız ve anlayışlı oluşu diğer olumlu özellikleri arasında dikkat çeken. Olumsuz özellikler arasında yıkıcı, aşırı kıskanç olması ve intikamcı olması en fazla dikkat çeken özelliğidir. İnsanlara kuşkucu bir şekilde yaklaşır. Merhamet sahibi değildir ve inatçıdır. Bir diğer olumsuz özelliği ise uyum sağlamakta zorluk çekmesidir. Akrep Burcu erkeği, Boğa Burcu kadını ile uzun soluklu, karşılıklı güven içerisinde geçen ve mutlu birlikleri kurabilir. Monoton bir ilişki istemiyorsa Aslan Burcu kadını tercih edebilir. Bu ilişki oldukça renkli ve eğlenceli olacaktır. Yengeç burcu kadınıyla fiziksel anlamda uyumlu yakalama şansları da oldukça yüksek görünmektedir arkadaşlar. Akrep burcu erkeği kendisine sorun çıkarmayacak, uyumlu problemlerden hoşlanmayan ve kendisine karşı saygı ve sevgi sunacak kadınlardan hoşlanır. Olumsuz davranışlara tahammülü yoktur ve bu şekilde davranmayan kadınlardan hoşlanması neredeyse imkansızdır. Yalan söylemeyen ancak ufak da olsa gizli bir yanı olan kadınlar hoşlanır. Yine de bir kere de olsa yalan söylediğini anlarsa o kadından mümkün olduğunda uzak durmaya çalışır. Akrep burcu erkeğini elde etmek istiyorsanız her zaman bakımlı ve şehvetli olmalısınız. Ona itaat edeceğinizi hissettirin. Size güvenmesini sağlayın. Sadık olacağınızdan emin olsun. Kıskanç bir yapıya sahip olduğundan onun yanındayken gözünüz ondan başkasını görmezse onu etkileyebilirsiniz. Yaratıcı kadın olmaya ve bu durumu ön plana çıkarmaya özen gösterin. Tüm bunları uyguladığınız sürece akrep burcu erkeğini etkileyebilirsiniz. Akrep burcu erkekleri gizemli olan, ilgi çekici ve ilginç olan şeylere ilgilenmekten hoşlanır. Alışveriş yapmaktan, gezmekten ve eğlence hayatında var olmaktan hoşlanır. Siyasetle ilgilenmekten hoşlandıklarını da söyleyebiliriz. Akrep burcu erkeğine hediye almak istiyorsanız değişik aksesuarlar seçin. Alacağınız aksesuarlar kendisi, arabası veya evi için olabilir. Akrep Burcu erkeği deri eşyalara sahip olmaktan çok hoşlanır. Bu nedenle akrep erkeğine deri evrak çantası, deri ceket veya cüzdan almak mümkün olabilir. Gizemli konularda ilgili olan akrep Burcu erkeğine bu tarz bir romanda hediye etmek mümkün olabilir. Her erkek bakımlı kadınlardan hoşlanır. Biraz dekolte her erkeğin hoşuna gider. Bu erkek gerçek bir dekolte manyağıdır. Kadıncısı, kadınsı, kadına ait her detay hoşuna gider. Derin yırtmaçlar, ince çoraplar, deri pantolonlar, kırmızı ruj, ince topuklu ayakkabılar gibi. Bu erkekle buluşmaya giderken kıyafetlerinizi istediğiniz kadar cüretkel olabilirsiniz. Akrep erkeği için ilk buluşma oldukça gerilimlidir. Kısa zamanda ya da ilk buluşmada açılabilecek ve karşı tarafı tanıyabilecek bir erkek değildir. Bu erkek uzun uzun incelemek, detaylara bakmak ve karşı taraftan emin olmak ister. İçinde bir sabahçı ile yaşadığından buluşmanın doğru Kanallara akabilmesi için kadın tarafından enerjisi yönetilmelidir. Sadece bir yemek değil belki de fiziksel hareket etmenizi sağlayacak bir buluşma hoşuna gider. Çok kalabalık olmayan takip edebildiği paranos, paranoyasına sahip olmadığı mekanlarda bir yemek ve sonrasında sakin bir yürüyüş ona iyi gelecektir. Bakın takip edilme, edildiği diyor. Yani takip edildiği paranoyasına sahip olmadığı bir ortamda olması gerekir. Yemek siparişini verdiniz. Başladığınız muhabbete. Bu kısım akrep erkeği için en önemli kısımdır. Çünkü bu kısımda sizi test edecektir. Kendinden bahsetmeyi tercih etmeyecek, sizi tanımaya çalışacaktır. Çok fazla soru sorabilir. En önemli şey, sorduğu sorulara dürüst cevaplar vermeniz. Cevaplarınızı asla unutmaz. Bu erkeğin fil gibi hafızası vardır. Eğer yalan söylerseniz, ileride bir gün açığa çıkarsa hiç şansınız olmaz arkadaşlar. İleride bir gün yakalanmazsanız bile akrep burcu erkeğinin hisleri çok kuvvetlidir. Yalan söylediğinizi mutlaka hisseder ve eğer herhangi bir konuda yalan söylediğinizi hissederse ilişkiniz o an başlamadan bitmiş demektir. Yemeğin geri kalanını sadece tamamlanması gereken dakikalar haline gelir. Akrep burcu erkeği hayatının her bölümünde konu ne olursa olsun çok temkinlidir. Konu partnerlik ilişkisi olduğunda da aynı temkini gösterir. Bir kadını önce tanıdık sonra arkadaş sonra sevgili pozisyonuna sokar. Bu sebeple her kademede aradaki balığı kuvvetlendirecek ortak noktalara ihtiyaç duyar. Aynı hobilere sahip olmanız, aynı aktiviteleri yapıyor olmanız, aynı müziği dinliyor, aynı politik görüşe sahip oluyor olmanız onu rahatlatacak ve güvende hissettirecektir. Bu ortak paylaşımlardan bahsedebilmek için bu erkekle buluşmadan önce yakın çevresinden biraz bilgi toplamayı deneyin. Akrep burcu erkeği tıpkı partnerinin dış görüntüsüne önem verdiği gibi hayatta birçok konuda dış görünüşe etikete ve markaya önem verir. Yemek sırasında içki tarihinizi sorduğunuza cevabınız şampanya olmalıdır. Zevk sahibi olma ve eğlenceyi akla getirdiğinden şampanya akrep erkeği için mükemmel bir ilişkidir Cevabınız ile beraber sizin de zevk sahibi bir kadın olduğunuzu düşünür. Her şey yolunda gitti ve ilk buluşmanın sonuna geldiniz. Genel olarak ilk buluşmada kurulan ilk temaslar sakıncalıdır. İlişkinin devamlılığı için her şeyin bir solukta yaşanmaması tavsiye edilir. Ancak akrep erkeği hisleri ile hareket eden, tensel temasa çok önem veren bir erkek olduğundan ilk gece yaşanacak tutkulu bir cinsellik ve uyumlu bir ten uyumu ile bu erkeği peşinizden sürükleyebilirsiniz. Sizsiz siz olun dış görünüş ne kadar iç görünüşsüzle de hazırlayıp buluşmaya gidin. Ne demiş yani? sizsiz siz olun. Dış görünüşünüz kadar iş görünüşünüzü de hazırlayıp buluşmaya gidin. İlk buluşmayı başarıyla atlattınız ve ilişkiye dair ilk adımlar at atılmaya başlandı. Mars'ın hareket gücüne sahip bu erkeğin olur olmaz patlamaları ile karşılaşmak istemiyorsanız fiziksel enerjisini tatmin edici bir yolda kullanmasına yardımcı olun. Dünyanın tüm gizemini çözmüş gibi görünürler. Kendilerinden emin, kibirli ve bilmiş gibi. Eğer karşılarını bir sır küpü görürlerse çıldırırlar. Deli gibi didikleyip didikleyip dururlar su grubundan oldukları için duyguları yoğun hissederler. İnsanların hislerini de tahmin edip çözme yetenekleri kişiliklerine işlemiştir. Kaşlarına oturan insanı inceler ve en ince ayrıntısına kadar merakla gözlemlerler. Eğer söylemek istemediğiniz bir şey ya da cevap vermediğiniz bir soru olursa yandınız demektir. Cevabı alana kadar bırakmaz, bırakmazlar. Tıpkı onlar için çözülmesi gereken bir bulmaca gibi düşünürler sizi. Dünyanın tüm gizemini çözmüş gibidirler. Evet işte tam da bu sebepte her şeyi bildiklerini sanırlar. Onların doğru dedikleri doğrudur, yanlış dedikleri yanlıştır. Bildiklerinden asla şaş şaşmazlar, sabit fikirlilerdir. Ayrıca akrepler için sadece siyah ve beyaz vardır, sanki gri henüz icat edilmemiş yokmuş gibi davranırlar. Bir şey iyidir onlar için ya kötüdür. Kendini bu kadar haklı hisseden bir erkekle mücadele etmek için de gerçekten güçlü bir sinir sistemine sahip olmak gerekir. Bir şeye karar verdiklerinde vazgeçirmek için bin dereden su getirmeniz gerekir. Bininci dereden getirdiğiniz suya da bakmaz. Yine de kendi bildiklerini okumaya devam eder. Aslında kendi kendileriyle rekabet halinde olurlar. Ne kadar çok eleştirildikleri önemli değildir. Tüm negatif eleştirileri göz ardı edip hedeflerine odaklanırlar. Aslında inatları bir çeşit başarı kaynakları olabilir. Ama bu inat insanları canından bezdirmeye yeter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, sağ taraftaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz arkadaşlar.